Hepinize merhaba teknoloji izleyenleri ben Mehmet kan. Bugün sizlerle çok farklı bir kulaklığı incelemesini yapacağız. İsmi KRGM601 diye. Bir oyuncu kulaklığı. Şimdilik. Rengini görüyorsunuz. Kamo renginde. Açtık. içinden güzel bir kulaklık görünüyor gördüğünüzde. Böyle çıkartalım. Hop. Çıkarttık. Kulaklık bence şekil bir kulaklık. Kamo sarı renginde. Asker rengi kulaklık. Kulaklıkın bir sürü ucu var. USB, normal 3. Böyle bir sürü. Yanında şey ucu da vermişler. Evet arkadaşlar kulaklığı bilgisayara taktık. Gördüğünüz üzere ışıklı RGB bir kulaklık ama ışıkların rengi ne yazık ki değiştirilemiyor. Şimdi burada kulaklığın diğer ucu takma ucu var. Sonra kulaklığın yapısı yumuşak. Kafanızda yani taktığınızda bu şekilde rahat duruyor. Öyle bu tarafta pamuk olması ve köşelerinde pamuk olması güzel duruyor bence. Kulaklığın en sevdiğimiz özelliklerinden biri de örgü olması. Diğer şey olunca güzel olmuyor bence. Bir de 3,5 mm ucu var. Bilgisayarınız bunu takabiliyorsa, USB ucu yoksa kolay bir şekilde girilebiliyor. iPad'inize de olabilir 3,5 mm varsa. Ee, bir de kulaklığın kafamıza takma ayarlama şeyi de var rahat bir şekilde böyle. Ben denediğimden beri yani çok memnunum bir sıkıntısı olmadı. Mikrofonunda da bence tam olduğu bir yerde güzel bir mikrofona benziyor. Kulaklığı gördüğünüz üzere hafif bir kulaklık. Ağır değil yani böyle kafamıza takma Böyle hafif bir kulaklık. yani. Böyle canı acıtma hiç. Bence bayağı beğendim ben. Şimdi bu kulaklığın en merak edilen özelliği oyunda nasıl ses veriyor. Şimdi ona bir göz atalım. Şu an bence bayağı iyi ses kalitesi geliyor. Görüyorsunuz şu an CSGO'dayız. Ses kalitesi, adım sesleri bence şu an bayağı iyi. Ben beğendim. Şöyle gördüğünüz üzere. Adım seslerini bayağı iyi veriyor öyle. Gördünüz vurulduk. Devam edelim. Şu an adım sesleri veya herhangi bir ses olsun tamamen girebiliyor. Ya da biraz mikrofon da bence baya iyi şu anlık. Şu anlık ben bayağı beğendim kulaklığı deneyim olarak. Oyunlarda performansı bayağı iyi. Evet arkadaşlar oyun performansını beğendik. Şimdi de YouTube'da bir de ses performansına bakalım. Haydi bir gire bakalım. Arkadaşlar YouTube'da da ses performansını denedim. Bence YouTube'da da bayağı iyi bir ses performansı veriyor. Oyunda olduğu gibi. Bazı kulaklıklarda ses kesintisi olur ya. Şu an bunda dümdüz güzel bir ses alıyorum. Şu anda gelen bir ses böyle ince detaylarla geliyor. Artık bilgisayardan açmıyorum. Şuradan açmaya alıştım. O yüzden oradan açıyorum. Fiyatını söyleyeyim size. 115 lira bence fiyat performansı açısından çok iyi kulaklık diyebiliriz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle KRGM601 oyun kulaklığını inceledik. Performans olarak baya iyi. Fiyat olarak da baya iyi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, sosyal medya hesaplarınızı takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.